Bugün 18 Haziran 2022 Cumartesi satürn günündeyiz kova burcundaki ay güne sosyal ve insancıl enerjiler veriyor sabah erken saatlerde ay koç burcundaki Mars ve boğa burcundaki Uranüs ile olumlu görünüm yapacak enerjimiz yükselirken heyecanlı ve huzursuz da hissedebiliriz uyku dengesizlikleri de oluşabilir erken saatlerde trafikte dikkat etmeli kaza ve sakarlıklara karşı da önlem almalıyız duygularımızı kontrol etmemiz zorlaşabileceğinden dürtüsel ve tepkisel davranabiliriz bugün sosyal etkinlikler ve özellikle arkadaşlarımız günlük planlarımızda belirleyici olabilir ortak amaç ve idealleri paylaştığımız kişilerle keyifli organizasyonlar yapabiliriz bilim teknoloji ve astronomi ile ilgili kavramlar da gündeme gelebilir Öğleden sonraki saatlerde Kova burcundaki ay Satürn ile birleşip Boğa burcundaki Venüs'e dik açı yapacak. Günlük yaşam, ilişkiler ve maddi alanlardaki sorumlulukların üzerimizdeki etkisi artarken kendimizi biraz kısıtlanmış ve yetersiz de hissedebiliriz. Depresif ve melankolik eğilimler artış gösterebilir. Otorite figürleri ve çevremizdeki kadın figürlerle ilişkilerde de zorlanabiliriz. Duygusal baskılar artabilir. Şartları fazla zorlamadan sakin ve sağduyulu olmaya özen gösterelim. Akşam saatlerinde ise ay ikizler burcundaki güneşte üçgen açıda olacak ve 21.50'de boşluğa girecek. Duygusal baskılar azalırken akşam ve gece saatlerinde zihinsel aktiviteler, sosyal ilişkilerden de fayda görebiliriz. Karşı cinse ilişkilerimiz de keyifli ilerleyebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.